Ve nitekim bulduk şu anda ee, hiç daha önce gitmediğimiz bir yere gideceğiz Saibor Beach diye geçiyor bakalım nasıl bir yer önce bir karavanımızı tanıtalım dedik şöyle gördüğünüz gibi arkada ranzamız var çocuklarımız ayrı ayrı yatsın diye şu, şöyle mutfağımız karsı bizim yatağımız. Önünde de gördüğünüz gibi eşim ve oğlum seyahat etmekte. Buyurunuz. Evet. Merhaba Efe. Hadi. Bu sene henüz bir yere gidemedik. Hem havalar pek iyi değildi. Korona nedeniyle zaten birçok şey kısıtlıydı. Ama şu anda bayağı açıldı. Her yere gidebiliyoruz. Şu, bize dedik ki hava güzel, en azından hafta sonunu değerlendirelim. Daha önce gitmediğimiz yerleri gidip görelim. Bakalım Saalburg Beach diye buldum internetten. Güzel bir ufak kamping alanı varmış. Çocuklar için güzel aktiviteler varmış. Bakalım nasıl geçecek. Kısa kısa videolar çekeceğim. Bunları da derleyip toplayıp kanala yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burası Dediğimiz Cyborg Beach Olarak geçiyor İnsanlar yani burayı çalıştıranlar Burayı 3 e, hafta önce devralmışlar Yani daha doğrusu 3 hafta önce başlamışlar Her şeyi yapmaya ve 3 hafta içinde de Her şeyi tamamlanıp Böyle bir yer oluşturmuşlar Daha önce burası konser alanıymış Daha çok böyle gençler için Parti düzenlenen bir alanmış ondan sonra ve bu sene e, korona nedeniyle e, bütün aktiviteler iptal olduğundan dolayı böyle bir şeye dönüştürmüşler ve e, büyük ihtimalle de kalıcı olacak yaklaşık 300 tane araç alıyor burası Şimdi gördüğünüz gibi şu alanda var şöyle şu tarafa doğru gördüğünüz gibi Teknik. 3 kategoriye ayrılmış burası ee, sarı mavi ve kırmızı sınır olarak sarılar en ön sıralar ön iki sıra ondan sonra mavi orta göbek kırmızı da arkası oluyor şöyle e, göle karşı bir manzaramız var göl çok güzel tertiniz birçok aktiviteler yapılıyor kayak bot her şey kiralanabiliyor. Fiyatları pek uygun değil ama gene de yapmak isteyen için güzel. Şurada diksikli uclar var. Bunlar e, karavanda ihtiyacını gidermek istemeyenler için alternatif olarak. Çünkü daha sonra tekrar göstereceğim bir alan var. Oraya günlük 5 lira ödüyorsunuz. duş ve tuvaletler serbest oluyor. Böyle gördüğünüz gibi bir yemek yeme İmbiz şeklinde bir alan kurmuşlar. Her türlü yiyecek, içecek, dondurma gibi şeyler satılıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Tabii bugün hava bayağı bir yağışlıydı. Onun için çok giden oldu. Bomboş. Dün bayağı bir kalabalıktı. Daha doğrusu yer yoktu. Şöyle biraz daha gezdireyim size. Gördüğünüz ufak konteyner. Karavanların kayıt olduğu yer. Oraya kaydediyorsunuz ediyorsunuz. Ücretini ödüyorsunuz size bir fiş veriyorlar onunla istediğiniz yere durabiliyorsunuz şöyle bir de size bir tuvalet ve duşları göstereyim tabi içeriye giremiyorum çünkü çipim yok ama en azından bir görmüş olun derim yani. Yani dediğim gibi yani hafta sonu için müthiş güzel bir yerde düşünüyorum şöyle ufak veriler <gülüyor> Böyle. hatta kurutma makinesi bile var gördüğünüz gibi Böyle, buralar hep bekleme alanları çünkü kimi kurutmayı bekliyor kimi duş sıralarını bekliyor burada da bulaşık yıkama alanı dediğim gibi daha çok yeni olduğu için az bir alan ama eminim ki ileride daha bir genişletecekler burası bay ve bayan duşlar Burası da tuvaletler olmak üzere konteynerler yapmışlar ve de çok da güzel kullanılıyor şu alanda temiz su alabileceğimiz alan ve bizim karavanımız yola çıkacağımız için suyumuzu boşalttık gördüğünüz gibi içme suyu su ve şu arkada da atık su yani tuvalet şeyle boşaltabiliyorsunuz konaklama 20 euro gecelik duş ve tuvaletleri kullanmak isterseniz artı 5 euro var onu haricinde hiçbir şeyiniz yok istediğiniz yerde mangal yapabiliyorsunuz ateş yapabiliyorsunuz bir buçuk gün geçirdik. Cuma öğlen gibi evden çıktık. Yaklaşık bir buçuk saatlik, iki saatlik bu mesafede. İki saat e gittik. Yeni açılmış. Ben de yeni öğrendim. Öylesine bir internetten bulmuştum. Hani uzun süredir işletiliyor zannediyordum. Oysa ki üç hafta önce açılmış. Yani çok yeni bir yer. Mevkiyolar çok güzel. Suyu çok güzel işletenler çok güler yüzlü temiz yer açısından çok güzel ee, karavanın başında ateş yakabiliyoruz istediğimiz gibi oturabiliyoruz geç saate kadar müzik var baya hareketli bir yer fiyatı oldukça uygun derim çünkü kamp alanı gibi bir yer Oysa ki kamp alanı değil Giriş e, karavan başına 20 euro Artı duş ve tuvaletleri kullanmak istiyorsanız günlük 5 euro veriyorsunuz Böyle ufak bir çip veriliyor size günlük olarak İstediğiniz gibi duş alıp tuvaletleri kullanabiliyorsunuz Tek dezavantajı alışveriş yapabilmek için yakın çevrede hiçbir yer yok Yani alışverişinizi yapıp ancak öyle gidebilirsiniz onun haricinde yani mevki su her şey çok güzeldi. Bot kiralama şansınız var. Eğer biraz aktivite yapmak istiyorsanız da şeyler sunuyorlar. Dediğim gibi çok yeni olduğu için daha fazla gelişmemişmiştir. Eksikleri var. Eminim ki yakın bir zamanda tamamlayacaklardır. Onlar da bence bu kadar talebi bekleniyorlardı. Bayağı kalabalıktı bugün, yani bu hafta sonu. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Şimdi i̇şte eve dönüyoruz. Biraz yorgun gibiyiz. Hava bizi biraz şey yaptı, yordu. Çok yağmur vardı. Yani sabaha karşı yağmur yağdı. Toparlanırken bayağı bir ıslandı eşim ama onun haricinde her şey yolundaydı. Ve çok güzeldi. Mutlaka bir daha gideceğiz. O kesin. Çok uzun, hoşumuza gitti. <gülüyor>